Bugün 18 Mart 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Evrensel konular, grup faaliyetleri arkadaşlarımız bizim için önemli hale gelebilir. Güneş ve Merkür Balık Burcu'nda birleşiyor. Zihnimiz kendimize odaklanırken sezgilerimizden ve bilgilerimizden yararlanabiliriz. Bilimsel çalışmalar, eğitim ve iletişim alanlarına odaklanabiliriz. Ben merkezci olmamız mümkün bugün balık burcundaki satürne boğa burcundaki Venüs arasında uyumlu görünüm olacak ilişkilerde ve işbirliklerinde güven ve istikrar beklentilerimizi karşılamamız kolaylaşabilir Maddi destekler alabiliriz verimli alışverişler yapabiliriz öğleden sonraki saatlerde ay Koç burcundaki Jüpiterle uyumlu görünümde olacak. İyimser ve neşeli hissedebileceğimiz bu saatlerde maddi manevi fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Sosyal yaşam, arkadaşlarımız, gezi ve seyahatler günlük planlarımızı hareketlendirebilir. Akşam saatlerinde Kova burcundaki Ay Boğa burcundaki dik açıda olacak. Beklenmedik ani durumlar akşam planlarımızı değiştirebilir. Ruhsal olarak gergin ve huzursuz olabileceğimiz bu saatlerde sabırsız ve dürtüsel eylemlerden de uzak durmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.